Herkese merhaba. Ben Avrunak Demir. Bugünkü webinarımızda kriyonun kalıp araçlarını inceleyeceğiz. Burada Creo'nun işte kalıp araçlarını incelerken kalıp analizi ve kalıp hacmi oluşturma gibi yeteneklerinden, özelliklerinden bahsedeceğiz, araştıracağız, inceleyeceğiz. İlk olarak şöyle bir kalıp analizi yapalım. Kalıp dolu analizi. Plastik enjeksiyon için kalıp dolu analizi yaparken analiz programı bize avantajları, raporlama işlemini nasıl çıktı olarak alıyoruz. Bunları inceleyeceğiz. Aplikasyon kısmına geliyorum. Buradan Mold Analiz komutunu seçiyorum. Mold Analiz komutunu seçtikten sonra şimdi burada ee CryoMod analiz lisansını aldığımızda buradaki bütün envanterleri yani bu kullanabiliriz. Almadığımız zaman ise sadece tek bir göz oluşturup o göz üzerinden işlem yaparız. Yani buradan bir gate diyorum. Bir dolum yeri belirtiyorum. Eee CryoMod analiz modülünü aldığımız zaman birden farklı gözler oluşturabiliriz. Standart pakette kullandığımız planırsa gerçi sadece tek bir göz olarak kullanabiliriz. Buradan ilk olarak şöyle bir göz ekliyorum. Buradan et diyorum ilk olarak. Geldim. Şuraya bir tane ekliyorum. Buradan çapını belirtiyorum. Bilimliğim olsun. Okey diyorum. Bir daha et diyorum. Bir de şuraya ekliyorum. Bilimliğim olsun diyorum. Okey diyorum. Daha sonra close diyorum. Buradan Analiz setuptan buradan cooling time'dan soğutma süresini hesapla gibi bir işlem yapabiliriz. Burada şu an işlemi hesaplıyor. Bu şekilde burada upper limitimizi ya da alt üst, üst limiti ya da alt limitimizi belirtebiliriz. Malzeme bilgilerini falan kontrol edebiliriz. Close tip kapatıyorum. Buradan malzeme belirtebiliriz. Gelip buradan malzemelere şurada işte üreticiler müdahil firmalarımız burada mevcut. Burada öne geldim. Buradan baz firmasında şu malzemeyi seçiyorum. Bu malzemeyi seçip ok edip kullanabiliriz. Ya da custom deyip şöyle sağ tıklayıp custom deyip kendimiz bir materyal oluşturabiliriz. Burada isimler verebiliriz. Örneğin geldim tıkladım. Informatik diyorum. Aynı şekilde şuraya da altre info diyorum. Buradan buradaki sıcaklık döküm sıcaklıklarını kalıp sıcaklıklarını bu şekilde bunları değiştirebiliriz. Kendimize göre düzenleyebiliriz. Elimizdeki avantara göre firmamıza ait. Burada, burada formülleri de Formüllerde de kendimize göre bir değişiklikler, eklemeler, çıkarmalar yapabiliriz. Bu şekilde akış formülleri gibi. Okey diyorum. Okey dedim. Ne oluşturdu? İnformatik. Burada malzeme bilgileri burada mevcut. Burada akışla ilgili grafiğimizi çıkarıyor. Burada aynı şekilde tekrar grafiksel bir sıcaklık grafiğini karşımıza çıkarıyor. Okey diyorum. Kapımızı dolu yerlerimizi belirttik, malzemeyi tanıttık. Artık yapmamız gereken analiz diyorum. Bu süre analiz şu an işlemi tarıyor, arka planda işlemi gerçekleştiriyor. Tabi bu programı kullanırken daha iş istasyonu olması lazım, daha iyi daha iyi bir süreçte daha hızlı bir süreç yaşayabilmek için iş istasyonu gerekiyor. Burada geldim. Bakın burada malzeme bilgilerim duruyor. Bakın üretici bas. İnformatik info. Burada feeling time gibi özelliklerimiz var. Mevcut. Şunu örneğin geldim. nokta5 yapıyorum. Dolum süresini arttırdım. Biraz kaba bir işlem yapacağım. Burada option, e, opsiyonel simülasyonlar mevcut. İşte maksimum soğuma süresini hesapla. Sink marka hesapla gibi. Bunları e, dahil edebiliriz analize. Ben kuma bir işlem yapacağım. Çok da uzun sürmesin diye. Bir soru mu geldi? Bir baktım. Yok soru yok. Tamam. Devam ediyorum. Bunları yaptıktan sonra tabi örneğin ben burada mesh element size'ı ee, önen course kaba bir işlem. Video orta kalite zaman daha iyi bir işlem, daha iyi bir sonuç elde edebilirim. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra et diyorum. Okey diyorum. Şu an analiz information kısmına oluşturduğum bilgileri aktaracak. Bu bilgileri aktardıktan sonra run'a analiz, analiz işlemine başlayacağım. Bakın attı. Buradan gelip seçiyorum. Daha sonra run analiz diyorum. Okey diyorum. Şimdi benden yes diyorum. Şimdi oluşturduğum bu analizde bu analiz sonuçlarını bir powerpoint olarak çıktısını alabiliriz. Bunları da almak için şuradaki idz e, formatında kaydedeceğiz. Analiz sonuçlarını önce bu formattan bu formattan da powerpoint'e çeviriyor. Buradan alt direnci info diyeyim şöyle mod analiz kısmına kaydetsin seviyorum şu an artık işlemcide analiz işlemlerini tamamlıyor şöyle bakın burada bu proses yavaş yavaş artacak. Dediğim gibi biraz zaman alabilir bu süreç. Sizleri de bunun için bekletmemek için aslında daha önce yaptığım bir çalışmayı şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle geldim. Şöyle malzeme işlemini, aynı işlemleri burada mı yaptık. Burada tek bir göz seçti. biraz daha genel bir işlem yaptım. Bakın analiz dolduktan sonra burada bu şekilde analiz sonlanıyor. Burada artık kalıplamaları, kalıp dolum zamanları, bu şekilde bakın airtraplar, hava boşlukları varsa eğer bunları gözlemleyebiliriz. Weltline dediğimiz, şöyle durdurayım, kalıpların kalıp döküm, dökümün birleştiği yerler eğer bu bedline kalınsa eğer iyi bir kalıp olmamıştır yani ne kadar ince olursa kalplamanın daha başarılı olduğunu gösterir bu şekilde analiz result'tan bütün kalıp analiz sonuçlarını görebiliriz bakın burada basınç nerelere daha çok basınca maruz kalmış şöyle göstereyim örneğin bakın şuralar daha çok basınca maruz kalmış. Şuradan preş şuradan da zaten görebiliyoruz. Buradaki e, basınç ölçülerini. burada maksimum e, şiddetleri görebiliriz. Maksimum soğuma süresi. Bakın buralar daha çabuk e, soğumuş. Buralar daha geç. Soğuma işlemleri gerçekleşmiş. Burada akış hızını Akış vektörlerini görebiliriz. Yine aynı şekilde grafik olarak görebiliriz. Clamping borsları grafik olarak. Bunları bakın bu şekilde. Bir tablo olarak oluşturabiliriz. Şuradan bütün analiz sonuçlarını elde edebiliriz. Buradan kesit kesit bölüm bölüm şöyle tekrar göstereyim. Buradan kesit kesit bölüm bölüm dolum analizlerini inceleyebiliriz. Yani bütün kalıbı değil de kalıbı, modelin kalıbın belli başlı yerlerini inceleyebiliriz. Dolum analizlerini kontrol edebiliriz. Şöyle de bakın konumlarını belirtebiliriz. Söylediğim gibi alt limit, üst alt limit ve üst limitleri belirtebiliriz. Ve animasyondan şöyle dolum analizini de izleyebiliriz. Melt front time'a gelip animasyonu izleyebiliriz. Bu şekilde bakın. Dolum analizini izleyebiliriz. Melt front time'ı seçip bir kontrolden izleyebiliriz. Burada kalıplamanın nasıl yapıldı? Bakın yeşiller iyi bir kalıplama olduğunu, sarı ve kırmızılar. Sarının orta kırmızı da kötü bir kalıplama olduğunu gösterir. Şöyle bakalım bizim kalplama işleminiz gerçekleşmiş bizimki daha yüzde Buradan daha sonra Genet Import'tan, buradan işte title'ı firmayı bilgileri geçirip raporlama işlemlerini raporlama bilgilerini girdikten sonra, bakın rapor tipini PowerPoint ya da HTML olarak kaydedebilirsiniz. Bu şekilde raporlama işlemi alabiliriz öyle bir Raporlama işlemini gerçekleştirdikten sonra şurada bir raporlama işlemi mevcut. Şöyle göstereyim. Bakın burada raporlama ile ilgili genel bilgiler, analiz özeti, Hatalar varsa bu hataların çözümleri, hatanın sebep olduğu şeyler ve çözümlerini sunuyor. Buradan genel bilgilerde bakın işte bir mesh yapısının özelliklerini gösteriyor. Burada part'ın özelliklerini x, y, z koordinatına göre genel boyutlarını, mold'un kalıbın genel ölçülerini bu şekilde bize kalıbın bilgilerini oluşturabilir. Bunun dışında malzemenin genel özelliklerini, malzeme bilgisini kullandığımız malzeme bilgileri bir soru geldi ee, Gökhan Bey bir soru atmış Tamam Gökhan Bey ee, çarpma ile ilgili ben bununla ilgili dönüş yapacağım webden sonunda konuşuruz. Tamam Gekhan Bey. Ben dönüş yapacağım size. Soruları webinar sonunda alacağım. Burada malzeme bilgilerini hepsini alabiliyoruz. Ayrıca aynı şekilde prosesin genel bir özetini bakın dolum süresi sıcaklık kalıp sıcaklığı gibi maksimum makine basıncı yani enjeksiyon makinesinin basıncı gibi bilgileri alabiliyoruz. Bunun üstüne genel bir kalıp özeti genel bir kalıp özetine baktığımız zaman Melt Front Time'daki bütün bilgileri, envanterleri burada olabiliriz. Kalıplamayla ilgili bakın şurada kırmızı bölgeler var. O kırmızı bölgelerde tam bir kalıplama olmadığını gösteriyor. Bakın hava kabarcıkları mevcut burada. Ve Bu hava kabarcıklarının işte nerelerde mevcut olduğunu bununla ilgili çözümlerimizi sunuyor. Line dediğimiz kalıpların birleştiği yerde tekrar aynı şekilde hatalar varsa eğer bunları gösteriyor. Bu şekilde bütün basınçla ilgili bütün bilgileri, sıcaklık, genel sıcaklıkla ilgili bize kısaca bir aslında kısaca bir genel bir analiz özetini sunuyor. Bir PowerPoint dokümanında elimize bir dokumentasyon işlerini oluşturarak bakın burada bütün basınçla ilgili klampiklerle e, ilgili bütün e, grafik işlemleri de karşımıza çıkarıyor. Zamana göre ve e, e, ağırlığına göre işlemleri yapıyor. Kuvvete göre işlemini çıkarıyor. Daha sonra çözümlerimizi sunuyor. Burada önceki hataları belirtiyor. Burada önemli bir e, şu, e, kısa bir dolum yapılmış. O kırmızı noktalara aslında kalıplamanın gitmediğini gösteriyor. Kısa bir dolum e, sorunu var. Wetline yani kalıplama e, kal, kal, kal, kal, kalıplama işlemi sırasında kesişim yerlerinde hatalar olduğunu söylüyor. Degradation bir bozulma olduğunu ve hava kavarcı olduğunu ve düzensiz bir akış olduğunu belirtmiş. Burada da çözümlerini bu şekilde sunuyor. Problemi, çözümünü bize birlikte söylüyor. En kısa doğumla ilgili çözümünü de bildirmiş. Bunun dışında Wetland ilgili aynı şekilde bütün çözümleri bize sunuyor. Bu çözümler doğrultusunda kalıplama işlemlerimizi tekrar devize edebiliriz. En sonunda da artık burada bu kaplama işlemi yapan kişiden sonra bir yorum kısmı da buradan belirtebiliriz. Kalıp analizini bu şekilde kullanabiliriz. Bakalım. 162 Şimdi şimdi Kısaca kalıp analiz bu şekilde. Zaten buradan aynı şekilde gerçekleştirecek. Raporlamalı işlemlerini falan göreceğiz. Buradan kalıplamaları hava boşluklarını falan görebiliriz. Kalıplama analimiz bu şekilde. Şimdi bir de bir kalıp hacmi oluşturma, kalıp tasarımı gerçekleştirme kısmına geçelim. Bunu cancel diyelim. işlemi sonlandıralım. Şöyle kapatalım şurayı. Open diyorum. Şöyle bir Partımı açalım. Şöyle bir kamera aa, ön görünüşü e, mevcut. Plastik. Ön kamera görünüşü mevcut. Bunda bir kalıplama işlemi yapalım. Tool Design Extension Moduli ile normal bir kalıp hacmi yap, oluşturalım. Kalıp modeli oluşturalım. Geldim. New diyorum. Manufacturing diyorum. Buradan Mold Cavity seçiyorum. Burada normal plastik enjeksiyon kalıbı yapıyorum. Geldim buradan. Buradan test info adlı şöyle bir şöyle düzelteyim. Test info adlı bir kalıp dosyası oluşturuyorum. Şöyle bir zaten direkt kalıp segmentinden penceresine atıyor. Buradan yine aynı şekilde kalıp içerisinde çizimler skeçler oluşturabiliriz. Buradan export işlemleri yapabiliriz. Referans modelden e, modellerimizi çağırabiliriz. Burada SME referans model direkt e, bir part dosyasını çağırabiliriz. Referans olarak create e, mold e, modülü içerisinde kendimiz bir tasarım gerçekleştirebiliriz. Az önce bahsettiğim gibi. E, mirror ise oluşturduğumuz parçadan bir Mirror işlemi alarak, bir Reference popya işlemi alarak, aynalama işlemi yaparak tekrar ana parçayı bozmadan işlemlerimizi yapabiliriz. Geldim. Locate referans modele geldim. Burada kamera partımı seçtim. Open dedim. Şimdi burada merge by referans dediğim zaman direkt ana parçayı almıyorum. Normal ana parçayı almıyorum. Aynı parçayı çağırıyorum ama yeni bir part dosyası oluşturuyor bana. Örneğin benim partım kameraydı. Artı çağırdığım zaman referans modelimizin ismini tamam direkt test info olarak partımıza atacak. Same model direkt aynısını alıyorum. Inhert'te Merch ile aynı şekilde işlemi yapıyor. Sadece merge, merge ve Inhert olarak seçtiğim zaman model ağacındaki orijinal model ağacındaki bütün unsurları göremiyorum. Sanki bir step data ya da IG data gibi model ağacı boş görünüyor ve e ee, orijinal parçada yaptığım değişiklikler merge yaptığım zaman değiş merge parça etkiliyor ama merge parçada yaptığım değişiklik orijinal parçayı etmiyor. Inherit'te ise hiçbir zaman bütün modele ilişkisi ilişkisi kesili şekilde karşımıza çıkıyor. Hani sadece orijinal parçada yaptığım değişiklikler merge'e yansıyor. Inherit'te ise orijinal parçada yaptığım değişiklikler hiçbir zaman inherit modele yansımıyor. Burada same modeli çağırıyorum. Okey dedim. Benden bir referans orijin istiyor. Geldim. Şurada koordinat sistemi açıyorum. Şurayı seçiyorum. Bu main koordinatı seçiyorum. Buradan bir ön izleme yapabilirim. Şimdi burada tekli bir şekilde oluşturabilirim. Ya da distangular dediğim zaman bir Bakın dörtlü bir şekilde dört göz şekilde oluşturabilirim. Ya da buradan y'ye 1 dediğim zaman x tarafından iki gözlü Tam tersi yaptığım zaman 2 diyorum. Y'den 1 diyorum. Y tarafından 2 gözlü bir şekilde oluşturabilirim. Bunda tekrar 2 diyelim. Göster diyorum. Circle'ları dediğim zaman ise bakın 90 daha 90 yapayım. Şöyle bir bildiğim. Bu şekilde 4 gözlü şekilde bir dairesel bir şekilde kalıplama şimdimi yapabilirim. Variable ise şu an bunları bu şekilde hepsi birbirine simetrik bir şekilde duruyor. Ben bunları değiştirebilirim. Örneğin şunu kamera 2'yi eksi 135 diyorum. Bir dediğim zaman bakın bu şekilde ayrı ayrı konumlarıyla oynayabilirim. Bu e, işlemde silahlı tek part olarak kullanacağım. Geldim. Okey diyorum. Okey diyorum. Ve işlemimi sonlandırıyorum. Daha sonra modelime ölçek verebilirim. Geldim. Şirin geçe geliyorum. Yine aynı şekilde iki farklı şekilde ölçek verebilirim. Bir izotropik yani normal x, y, z'den eşit derecede ölçek verebileceğim. Ya da izotropiyi kaldırıp x'ten y'den ve z'den ayrı ayrı ölçekler verebilirim. Örneğin x'ten binde bir, y'den 1015 15 kadar değişik şekilde koordinatlarda ölçekler verebilirim. Burada izotropiyi kullanıp genel olarak 0.015'lik bir ölçek veriyorum. Ve ölçeğimi de gelip şuradan referans seçiyorum. Şuradaki mod koordinat sistemi geri seç diyorum. Okey diyorum ve ölçeğimi sağladım. Burada verdiğim ölçek model ağacında da yansır. Orijinal partın model ağacında da yansır her zaman. Normalde biz operation'dan scale olarak ölçek verebiliriz ama verdiğimiz ölçek <gülüyor> model ağacına yansımıyor. Normal kat outlarla bir kalıplama işlemi yaparsanız eğer orada yansımıyor. Model bize bir avantajı da verdiğimiz ölçeği istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Model ağacında aktif olarak duruyor. Bunun dışında şimdi modemizi çağırdık. Şirin yaptık. Bir de bir kalıp hacmi oluşturacağım. Şurada workspace'e geliyorum. Otomatik olarak oluşturabilirim bir part ortamında oluşturduğum bir modelim varsa eğer bunu WorkPiece olarak çağırabilirim. Ya yani da yine kendim burada create edebilirim. Otomatik olarak oluştur diyorum. Geldim. Şöyle şuradan e, or, mi seçiyorum. Orijinim şurası diyorum. Daha sonra geldim. Şuna şöyle bir 30 milim diyorum. X'ten, Y'ten, Z'ten direkt otomatik olarak 30 milim olarak aldım. Ayrıca bunları Direction'larını X, Y ve Z'e göre ayrı ayrı belirleyebiliriz. Bir bakayım. Soru yok. Tamam. Ayrı ayrı belirleyebiliriz. Ayrıca şu an bu dilek düz. Şunu örneğin şu şekilde oluşturabilirim. Şöyle bir ön izleme yapayım. Bakın bu şekilde kendi kütüphanesinden de kalıp hacımızı farklı farklı oluşturabiliriz. Geldiğim örneğin Y'den olsun diyorum. p diyorum. Bu şekilde bu sefer Y tarafından bir flanç mevcut. Ya da şöyle ya bir pahlı olsun diyorum. Bu şekilde bir oluşturabilirim. Şu kütüphaneden istediğiniz modellerde oluşturabiliriz. OK diyorum ve işlemi sonlandırıyorum. Şimdi ben bu kalıp hacimini bir gizleyeceğim. Şu an için işime yaramıyor. Şöyle bir Geldim. V-Bay ediyorum. Model Display. Geldim buradan. No Hidden yapıyorum. Tekrar Mold penceresine geliyorum. Buradan geldim. Ee, önce bir slider yani şurada bir maç yerim var. Bir maça oluşturacağım. Geldim buraya. Mold volume içerisine giriyorum. Buradan slider diyorum. Şimdi zaten 90 derecelik bir maça, maça ölçülerin varsa program otomatik olarak yakalıyor. Geldim. Calculate diyorum. Otomatiklara baktın. Quilt 1 ve Quilt 2. Şuraya zaten direk yakaladı. Şu do, şu an Exclude ve Include. içeri aktar diyorum. İçeriye aktardım. İçeriye aktardıktan sonra benden bunlar nereye doğru e, projekt etmemi istiyor diye soruyor. Ben diyorum ki geldim. Şurada Projection Play'ine geliyorum. Şu Play'ine doğru projekt et diyorum. Bir ön izleme göster diyorum. Şöyle bir e, wireframe şeklinde gösteriyor. Okey dedim. Şöyle oluşturdum. Daha sonra okey diyorum. Çıkıyorum. Daha sonra gelip artık kalıp ayırma hatlarımı oluşturabilirim. Kalıp ayırma hatlarımı manuel olarak da oluşturabilirim. Yani buradan gelip parting surface içerisinde flip deyip oluşturabilirim. Ya da boundary blend deyip tekrar köyler çizip oluşturabilirim. Ya da modelimizde eğer herhangi bir e, kompleks bir durum yoksa, bir yapı yoksa Silhouette körden tıkladığım zaman direkt otomatik olarak bakın kalıp ayırma hatlarını düzgün bir şekilde oluşturdu. Ve burada geldim diyorum ki slider da ekle diyorum şuraya. Kalıbı açarken slider da görsün diyorum. Daha sonra burada loop selection'larda ise Şuradaki körleri aşağı mı yukarı mı ya da e, şurada iptal et kaldır gibi dışarı e, e, kullanabiliriz. Deyip, i̇ptal edebilirim. Bakın şurayı komple kaldırdım, iptal ettim ya da tekrar içeri aktar diyorum. Bu şekilde kullanabilirim ya da change'e gelip örneğin şuradakini upper diyor, şunu lower dediğim zaman şöyle aşağı doğru da konumlarını değiştirebilirim. Şurada change kısmında ekler bu ne Bu şekilde de e, körlere etki edebilir. Bunları kendimize göre devize edebiliriz. Okey diyorum. Curl'ümü oluşturdum. Şimdi curl'ü oluşturduktan sonra geldim buraya. Parting surface diyorum. Buradan gelip skirt surface'ten önce ben önce bana diyor ki zaten program beni yönlendiriyor. Buradan bir referans seç diyor. Hacim referansı geldim, seçtim. Daha sonra körünü seçiyor. Bakın bu körü geldi, şöyle şuradan seçtim. Dan diyorum. Bir ön izleme yaptığım. Şöyle gösterdi bana ön izlemeyle yaptı. Ok diyorum. Bu şekilde kalıp ayırma hatlarımı da oluşturmuş oldum. Buradan da çıkıyorum. Ok deyip işlemi sonlandırıyorum. Daha sonra bir referans bir Cut out oluşturacağım. Yani kalıp hacmini oluşturmadan önce kalıp modellerini daha doğrusu oluşturmadan önce bir referans part oluşturacağım. Cut out. Geldim tıkladım. Otomatik olarak zaten aldı. Itemlarını direkt otomatik olarak aldı. Modeli aldı. Kalıp hacmini aldı. Oluşturduğumuz bu test no'yu aldı. Bir de otomatik olarak malzememizi aldı. Bu ikisi arasında bir referans part oluşturuyorum. Daha sonra gelip buradan Volume Sprite'den ben artık şunları ayırabilirim. Geldim. Şöyle şunu seçtim. Daha sonra geliyorum. Şuradaki kalıp ayırma hattımı seçiyorum. Bakın bu şekilde ayırdım. Ve volume'e geliyorum. Şu an bir Core ve Cavity hacimlerim mevcut. Bir de kontrole basını tutuyorum. Bir de şuradaki Slider'ımı seçsin diyorum. Bakın Slider'ımı da aldı. Bu şekilde. Maçamı da aldı. Burada artık şöyle şunu şuna kor diyorum. Şuna kibiti diyorum. şuna da slider diyorum. Bu şekilde bütün envanterleriyle kalıplarımı hacmi oluşturdum. Şimdi bunlar tamamen bir hacim şeklinde. Şu an herhangi bir iç boyutlu katı modelimiz yok. Bunları katı modele çevirebiliriz. Geldim, Mold componentten Şu cavity, koru ve slider'ı aldım. Daha sonra, şimdi ben bunları direkt alıp içeri aktarabilirim. Ama herhangi bir template olmadığı için datumlar, koordinat sistemleri olmayacak. Ama bu da bize eğer biz model üzerinde kalıp oluşturursunuz, kalıp model üzerinde bir değişiklik yapacaksa eğer biraz işimizi zorlaştırır. Bunun için tekrar geliyorum. Şurada Ctrl'e basılı tutup seçtik, bu seçtiğim 3 kalıp hacimlerini seçiyorum. Daha sonra Copy From'dan bir template belirtiyorum. Seçtiğim bu kalıp hacimleri Solid Part MMKC olarak bir template çıksın diyorum. Okey dedim. Okey diyorum. Bu şekilde partlarım oluşturuldu. Şimdi tekrar bunların bir açılımını alabiliriz geldim buraya mold opening diyorum define step diyorum geldim define move şuradaki kalıbımızı seçtim okey diyorum ne tarafa doğru yukarı doğru diyorsam eğer şuradaki age'i seçiyorum okey'ün yukarıysa eğer artı değer veriyorum 150 milim kadar yukarı çıksın diyorum Ok. sana tekrar bir açma işlem yapacaksam eğer define move diyorum geldim aşağıdaki core modülümüz kalıbımızı seçiyorum Okey diyorum. Geldim. Şuna, şuradaki iyicek seçtim. Bakın o yönü yukarı doğru ben aşağı doğru gelmesini istiyorum. Eksi 150 milim kadar bir işlem yapıyorum. Done diyorum. Bakın direkt oluşturdu. Daha sonra bakın şuradan bakın şuradaki multi display'ten gelip örneğin ben bu kalıp hacmimi blank yapıyorum. Gizlemek istiyorum geldim daha sonra Parting Surface'e geldim şuradaki e, ayırma hattımı da tekrar gizliyorum bu şekilde volume e geldi burada volume var hacim var e, slider'ımın slider hacmi bunu da gizlemek istiyorum sadece katı model maçam olarak kalsın diyorum ok diyorum tamam diyorum bu şekilde bütün kalıp işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Daha sonra View diyorum. Buradan Explode de açabiliriz. Bakın bu slider'ı da patlatabiliriz. Geldim. Şuraya Mode Open'up diyorum. Define Step diyorum. Define Move. Geldim. Seçtim. OK diyorum. Şuradan 150 milim kadar gitsin diyorum. Dan diyorum. Koordinasyonlarını kapatalım. Bu şekilde oluşturabiliriz. Kapattım. Şu an geldim. Şuradaki örneğin core partımı açıyorum. Bakın burada aynı şekilde front, top, right düzenim gelmiş. Extract ID olarak geliyor. Burada bütün düzenlerim aktif. Eğer biz orada solid part seçmeseydik buralar tamamen boş gelecekti. Sanki bir import data imiş gibi. Yani zaten import dataları, model ağacı yok ama tamamen import ataymış gibi karşısında çıkacaktı. Kalıp hacmimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Buradan bir waterline ekleyebiliriz. Örneğin geldim şöyle tekrar eee ve geliyorum. Şuradaki cavity'yi seçtim. Bunun görünümünü transparan yaptım. Aynı şekilde alttaki modelimin de görünümünü transparan yapayım. Şimdi bir su yolu oluşturalım. Model dedim. Şimdi bir düzlem atacağım. Geldim. Plane diyorum. Şöyle şöyle bir aşağı doğru bir düzlem atıyorum. Şöyle bir 20 milim kadar. Şöyle bir 18 milim olsun. Çok da yakın olmasın. Okey dedim. Düzlemimi attım. Şimdi waterline'a geldim. Tıkladım. Benden bu yolumun çapının kaç olsun diyor. 6 olsun diyorum. Daha sonra benden sketch istiyor. Geldim şu düzlemde. Default olarak karşıma getir diyorum. Şöyle bir skeç referansı istiyor. Şöyle yapalım. Seçtim bunu da. Geldim şuradan. Bakın tuttum seçtim. Şöyle bir işlem yaptım. Daha sonra geldim. Şu şekilde bir işlem yapıyorum geldim. Bu şekilde bir skecini oluşturdum. Dimension vereyim. Şuradan şurası 15 olsun. Aynı şekilde şuradan şurası da 15 olsun. Okey diyorum. Buradan otomatik olarak seç diyorum seçti Hangi hangi parça etki edecekse eğer onu seçtim. OK diyorum. Daha sonra tekrar işlem çıkardım. Bu şekilde su hattımı, su yolumu oluşturabilirim. Bu su yolunda kontrol de edebilirim. Burada analizden mold analize geliyorum. Waterline bütün zaten tek bir waterline'ım var. Partımı seçtim. Buradan minimum şey 4 mm olsun diyorum. Geldim. Waterline'ımız önüne şunu seçtim. Computer diyorum. Bakın, bunlar şu an malzemeyi uzaklığı, parça, ana modele parçaya uzaklığı bu şekilde kontrol edebiliriz, analizini yapabiliriz ve ayrıca analizi de kaydedebiliriz. İsim isim verip kaydedebiliriz. Şuradan kaydı şimdi yapabiliriz. Şimdi webinarımızın sonuna geldik. Kalıp analizi ve kalıp modelleme ile ilgili. Webinarımız bu kadardı. Sorularınız <gülüyor> varsa alabilirim. E, Kemal Bey bu videoyu zaten e, kaydını link elinden e, şey, YouTube e, Creo TR sayfasında informatik sayfasından paylaşıyoruz zaten. E, Sayfamızı takip ederek olabilirsiniz ve ayrıca Aynı zamanda link de paylaşıyoruz. Hem link ve YouTube'da aynı zamanda paylaşım yapacağız zaten. Oradan erişebilirsiniz. Ee, Gökhan Bey sizin sorunuzu tam olarak anlayamadım. Çarpılma derken tam olarak tersine mühendislik de atadınız. Tersine mühendislik datası üzerinde mi kalıp modeli yapmak istiyorsunuz? STL dosyası üzerinde. Bekleme şöyle yapayım. Siz bana ulaşın isterseniz. Görüşelim. Ha, tamam. çarpma ilgili bir modül olarak ha, ona bir bakmam lazım Gökhan Bey çarpımla ilgili modül ee, şöyle notumu alayım ona bir bakayım çarpımla modül ilavesi belki kullanımda modülde de var mı ona da bakmam lazım numaranızı yazıyorum Tamamdır. Ben arayacağım sizi Gökhan Bey. Webinarımızın sonuna geldik. Başka sorusu olan var mı? Tekrar edeyim. Webinarımızın videosunu YouTube sayfamızda Informatik.tr sayfamızdan paylaşıyoruz. Ayrıca LinkedIn sayfamızda da aynı anda paylaşıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Bununla ilgili başka sorunuz olursa firmamızı arayıp bizim iletişime geçebilirsiniz. Webinarımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum herkese.